Hayasana asla beleş pasta vermez Kimseye at değil hiç bile vermez Gol atmak istersen pas vereceksin Topu kaybetmeden şut çekeceksin Kanlı savaştan sağa çıkacaksın Umrunda olmadan hep vuracaksın Bu devirde asla gözyaşına hiç Bakmadan ilerleye çıkacaksın Hayat böyle açılır zorla da olsa Oysa mahsumdu o kadar Kandırıldınız her zaman değil Hiçbir zaman hayat mahsum değil Polyana olmanın anlamı yok Başarı istersen çalış çok Üstadın hep şu sözünü söyle Gerçekçi ol imkansızı iste